arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz ee, arkadaşlar ilk önceki bu videoyu benim ikincisişim çünkü ilk önceki videomda laptoptan çekiyordum neden öyle çektim onu da bilmiyorum ama dokun ee, ee, onun laptopun tuşlarının üstüne ayağıyla basarak videoyu kapatmıştı o yüzden şimdi normal kamerama geri döndüm ve kameranın arkasını dolanıyor şu an lokum şimdi arkadaşlar bugün e, kuşların yedi yani besin olarak çok sevdiği şeylerden bahsedeceğiz hemen alt kameraya geçiş yapalım e, ki sizde daha rahat görün lokumu da alalım orada. tamam alt kameraya geçip yapalım orada görüşürüz Hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, sadece değil, buralarda da <gülüyor> Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz. Lokumcum tabii ki de yeniden dal verisini seçti o zaman ondan başlayalım. Daldı arkadaşlar. E, bilmeyenler olabilir. Birçok çok sayısı ve kapanış sayısı var Bu arkadaşlar, kuzum en bilisi makı çok seviyor lokumcum. Bu arkadaşlar o ne bile zaten dalında gördünüz. Ve çok faydalı bir şey. ama bunun tanıtımı yaparken şöyle Benim muhabbet kısmım arkadaşlar iptal olmuş. Ben de, de Ben, de olarak, ben, de ben iki, iki, şimdi. kaç gün daha da bir içerisinde benim kusuru seni hemen geçide ve çok beğendim. Çok devam ettim ama 7/24 kullanmaya e, arkadaşlar. E arkadaşlar 7/24 çok lezzetli şey şey, yani, <gülüyor> yemasın Ve devam edelim burada benim şu anda koy çok kullandım. Dalı var ama diyebiliriz bunu. arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim Böyle burası Biraz, biraz, biraz, biraz, biraz, biraz, biraz. Böyle gerçekten diğerlerinin çok güzel, çok bu de merak ettik ama sok Bu da arkadaşlar kuşlar her balık suyunu biliyorlar? E, Bazıları çok seviyorlar. Hemen biz diyorlar öyle hemen yedirememiz. Yani çok, çok yarsa kuşlar maalesef. Şimdi o yüzden anne hani, onun sevdiği e, balığı da onu seviyor ama tabii bu malzemesi mı sevdiğini bulamadım. Sürekli ballı çok fazla sevmediktir. Şey e, o yüzden bittiği Ben markette görmüştüm. %100 ne yani? %100 doğal vitamin, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Burada böyle bağlı hani yazıyor yani bir şekilde. Böyle bir kapağı var ve üstünde de bir tane çok olmuş Bu şekilde asılıyor ve buraya da takıyordu böyle var zaten hepsinde oluyor genelde bu çubuklar. Şöyle arkası bakın. Üstünde bir şarkısı var. Muhabbet kuşları için hazırlanmış ve içeriğinde bal kullanılarak zengin, zenginleştirilmiştir. Lezzetli ve severek yedikleri mükemmel bir yem katkısıdır. Kuşlar birbirine yap birbirlerine yapışmış halde olan yemleri yerken enerji sarf ederek daha fazla kalır. Alacağı vitamiller, mineraller minerallerle birlikte sağlıklı gagayı yapısına kavuşur. İçerisinde kimse beyazları, kırmızıları, kuşşemi, keten tohumu ve baldan oluşuyor. Bunun da arkasına kimse istersen senen. Ee, küçük cins papağanlar için özel olarak hazırlanmış, severek yedikleri, içerine bol miktarda meyve ve vitamin içeren çubuk şeklindeki krakerdik, krakerdir. İçerik: tarı darı, kızıl darı, azpir, mısır, ay çekirdeği, vitamin, galeta ve beyazları zaten çok bir farkları yok, sadece tarıf farkları var. Bunları şöyle diyelim. Devam tamam edelim. Stratejeniz bu da martinin sistemi. Hem de böyle bir kutusu var. Eee kalamar arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Eee kuş denesin tarifimi içeriklerini gönderir ve bunu kalamamamız gerekiyor. O yüzden kırıkların yapılmış gibi onu veya bir böyle var bu kenarlardan metinsel olarak bu aparatlı var, aparatlı takviye monte ediyoruz. Kurs. Lokumun kafesinde bir tane var, kırıldan Önemli lokum verir. Bak hayatım burada ne var ki? Gelmiyor. Kramayı kim yapacak? Geç gelsin Gel. Geldi. Gel tamam, <Gülüyor> <Getiyoruz. Gülüyor> gel, gel. gel, böyle arkadaşlar da görsün. Öyle bir saldırıyor ki <Gülüyor> arkadaşlarım. <Gülüyor> Evet arkadaşlar, ilk merdiven Arkadaşlar bir bunu bir Arkadaşlar, büyük bir tane dikti. O Bunu koyalım ve sırada bu kuşunuzun yemeyi yani, bir şey Ben çok fazla çalışmıyorum. Şey. Bu vitaminler arkadaşlar bu vitaminin çok fazla markası, çok fazla arttırı var. Benim bu arttır. Evet. Ee, ben içinde A, B, C ve evet, C vitaminleri var. Hepsinde farklı karışıyor olabilir. Hoşçakalın bu da t t t t t t t t t t t t t Bu şekilde, ee, Her vitaminin damla sayısı farklı oluyor ama şu damlalardan e, suyu su, su, su, su, su, su, su arkadaşlar, veriyorsunuz su awesome. ve her gün bu kadar ama suyu ağzına ağzına kadar doldurmak bir şey yok. Tabii ki de e, ne kadar içe o kadar ama yeter. De Böyle kutusu ve vitamini. Hemen diğer koyalım ve diğer ürünümüze geçelim. Burada arkadaşlar buradan devam edelim. Kuş kumumuz kolunu... var tabii ki Arkadaşlar size pet shop'a ee, git demeyiz. Pet arkadaş sizin evcil için bir konu yoksa, aslında başka türlü diye sorabilir. Yemesi için olan kum. Kolunu... Dağı çınır, dağı o, Bu da arkadaşlar daha Bu da arkadaşlar daha çok ama ve Bu da arkadaşlar daha Bu da böyle Um, bunu şu kadar kadar bitirdim ben. Şu kadar bir yeri kalsam. Zaten. E, bunu ben şunun altına da döküyorum. Yemesi için de veriyorum. Yemesi için minikotları koyabilirsiniz zaten. E, ben çok mantıklı. Çünkü aşağıdan yediğinde kakalarını da yutabiliyor. Maalesef bir özel mikrot O yüzden bence bu en mantıklısı. E, bunu böyle altına da dökebilirsiniz. Ama bu bir tık daha böyle bir özel bir şey. ki bunu için ziyan olmamalı kuşkumu. sadece sadece kulağa koyup gibi. Hani böyle vardı. Ama bunu de yiyemezmek. Bak bu daha fazla şey. arkadaşlar anlatmıyorum çok ya. Kuş, <gülüyor> neden kuyumlu? Arkadaşlar kuşlarımızın dişi de... Dur. Sadece yemin kabuklarını vegasıyla atıp yemi yutuyorlar. Diyebilirsiniz ki yem zaten çok küçük ama e, zaten sindirebiliyor. Ama sindirimine yardımcı olarak da bu e, kuş kumları kullanılıyor arkadaşlar. E, kullanmadığınız takdirde sindirim problemleri olabilir. Açılıklar meydana gelebiliyor. Şimdi isterseniz bunu da bir içine okuyalım. Doğal Arkadaşlar, ve evet. yaptığı gerekir yaparak e, e, kuş kuş kumu, kuşların gerçek evet. anlamda sağlıklı kalmasını sağlayan en önemli et besinlerindendir. Yumurt, yumurtlama döneminde veri, verimli geçmesi mesela yani ne kadar yakın de, akşam, yöne de, yöne de. böyle bir şeyler yazıyor. burada da böyle şeysi var şimdi arkadaşlar bir sonraki şeyimize geçiyoruz tabii ki de çekirdek geliyor ve bu son şeyimiz galiba hemen bunu arkadaşlar bu çekirdek de e, şöyle kullanabilirsiniz. Ha, son şişemiz diye bir şişe daha var. E, arkadaşlar şimdi bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer aldığınız yemin içinden çok az miktarda çekirdek pipeti içine gramajına göre ek e, takviye edebilirsiniz. Şöyle lokumcum bir iner misiniz hayatım? Burada e, zaten çekirdeğim çok fazla iğne oyattım. İğne lazım çekirdeği Bir in, bir in, bir in. Arkadaşlar şimdi bu böyle sadece siyaha Cam kavanozuna sarkım. Burada bir şekilde Bu da ve olmalı. Yani biz bunu çiğleyemiyoruz. Zaten bizimkilere göre çok daha minikler. Böyle. Çok ee bunu ben lokma hem yani az olduğu takdirde yemin için veya böyle az takdirde hep ekliyordum biraz yani Bu yemde yani şey O yüzden ben, genelde, ben şey arkadaşlar. Şu an ben bunu oyun oynarken eee Ve arkadaşlar o, şu şekilde vermiştim lukman. Çekirdeği bu şekilde vuraraktan vermiştim barat gibi. O yüzden hemen gelip çekirdeği almaya geliyor. Artık orada çekirdek olduğunu biliyor. Onunla oyunu oynuyorduk. Hem ödül gibi hem de böyle mutlu olması. bir yerde zaman geçtiğinde sorulması gibi bir sınav görüyordum. Şimdi arkadaşım tabii ki de olmazsa olmaz. Ama kuşumuzun yaşını seçiyorum. Kuş olması için. Siyafet etimler için burada bir sertifikası da var sertifikasında da kervizi select yani dikkatle seçildi sertifikası ve altında da şey yazıyor perfectly mixed yani çok iyi karışım ileceğim bu şekilde sertifikası burada ve arkadaşlar şu resim gerçekten tamamıyla doğru yani bazı böyle matcanlı e, böyle yani ilgilenizi çekmek için konmuş bir fotoğraf değil gerçekten de gerçek çok memnun olsam ben normalde bildiğimiz klasik garden mixlerden kullanıyorum Ama e, peçaba gittiğimde ondan bulamamıştım. Lokumundayım bitmek üzereydi. Böyle ufacık kalmıştı paketin içinde. O yüzden e, bunu almıştım. Çok sevdi zaten e, lokumcumda. Okuyalım hatta. Özel olarak geliştirilen nitelikli karışım oranları ile en seçkin tahıllardan kullanılarak Yem hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiştir. Besleme tavsiyesi tüketilecek hayvan başına günde yaklaşık 15-20 gramlı iki yemek kaşığı ürün vermeniz tavsiye edilir. Kuşunuz yediğine göre de değişebilir. Zaten zaten kuşlar doyuncu olurlar yani, Ama çok fazla çekirdek yediğiniz, taktiği verdiğiniz tavsiye yağlanma problemi olabilir. Bu da bir yani insanlara göre. Şimdi üst kameraya geçelim. Ve görelim bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Gel okumcu'm, arkadaşlara görüşürüz diyelim. Görüşürüz arkadaşlar, bir sonraki videomuza kadar bay bay.